12 Temmuz 2020 ve burası Afyon'dayız ve Patates Diyarı diye geçen Nuri Bey e, mahallesindeyiz köyündeyiz ve rekor gübre yaprak gübresini <gülüyor> e, Mayıs ayındaki donlarda kullanan Sayın Bekir Dikgal Bey efendim tarlası burası patates tarlası ve erkenci marbel cinsi bir patates tarlası e, şimdi kardeşim Mehmet Bey bize tarlamızı gezdirecek e, ...nedir fark var, nedir durumlar... ...onları konuşacağız. Burada... Özellikle patates süreçlerde ben şunu söylüyorum, arkadan gelen agri gibi diğer cinslerde döllenme çok çok önemli konu. Özellikle e, yaprak gübresi, rekor gübreyi biz hem bitkinin sağlığı, güçlenmesi, dirençlenmesi açısından kullanıyoruz. Ayrıca dörlenme açısından, çiçek tutum açısından, e, tohum tutum açısından kullanıyoruz. Çok çok etkilidir çünkü. E, şu anda da haliyle, hatta bu halde bile hasete 15 gün var ve şu anda e, bahçe sahibi Bekir Bey, tarla sahibi Bekir Bey şu an buraya bir kere daha verecek. Niye? Şu an kökenler çok sağlıklı hala. Aşağıda 14-15 tane, 13 tane kök var, yumru var. Ve dolayısıyla niye geçsin, geçsin ki yani? Çalışsın bitki hala ve aşağısı büyüsün yani. Dolayısıyla da şu an hala şu halde bile hasada 15 gün kala, 20 gün olmasına rağmen şu an yine uygulayacak hale Bekir Bey. Şöyle çekiyor tarlamızı. Mehmet Bey, öncelikle tabii kıyaslamak açısından da şunu yapalım. Burada don zararı neydi efendim? Don zarar. 2021 ayında patates ektik. Nisan Martın sonu gibi. Martın sonu gibi. Evet demişti. Martın ortalarında bir don vurdu. Patatesimiz komple. Evet. Yere çöktü. Yere çöktü. Yandı. Yandı şu an evet. şeylerde. Biz internetten araştırırken hı -hı. sizin sitenizde buldum. Evet. Rekor gübre olarak. Hı hı. Verelim vermeyelim derken evet. biz vermeye karar verdik. Evet. Düşündük ki. Birinci şeysinde verdik çiçek öncesi verdiniz çiçek öncesine çiçekler nasıldı peki çiçekler çok güzel bir verim vardı çiçek güzeldi aynen. arılar nasıldı arılar? arılar da çok güzel bir şekilde çalışıyordu çalışmaya başladı Ondan sonra kendine geldi patates şöyle gelelim Kalktı. şurada şurada bir yana yantarla var aynen burası da, burası da başkasına ait aynen başkasına ait Evet erkenden aynen. geçmiş şu anda aynen kökenler zayıf zayıf. Nohut tanesi kadar neredeyse bakar mısınız? Ben evet. bunu niye söylüyorum? 2020 yılının hali bilinsin diye. Yani 2020 yılı böyle bir yıl yani. Evet. Normalde kökenler nasıl olması lazımdı? Kökenlerin daha halen çalışır daha babayit da olması lazımdı. Daha baba. Anda. Erken iniş yapıyor şu anda. Gördüğünüz atılmayan bir yer burası. Ve baktığımız kadarıyla bütün tarla göçmüş göçüyor ve çok da kökenler aşırı iri değil. Evet. Mesela geldiğimizde bakalım şöyle. Bu da sizin tatlı kızınız Tuğba. Tuba iş verdim, çalışıyor şuanda. Tuba, evet. Tuba evet. hangi tarla güzel Tuba? Söyle bakayım Bu taraf? taraf mı güzel? Bu taraf mı? Ha? Bu taraf. Hangi taraf? Bu <gülüyor> taraf. <gülüyor> Çocuk bile anlayabiliyor. Çocuktan an haber işte bu kadar yani. Şimdi e, çamur olduğu için biraz giremiyoruz hale ama tarlamızın hali bu. Herhangi bir geçme söz konusu değil. Çalışıyor hala ve asıl sürpriz doğuş. Doğuş ne kadar? Doğuşa bakacağız şimdi. Şimdi kuru yerlere girelim de bir bakalım şöyle. Öncelikle az önce söktüğümüze bakalım. Sonra bir tane daha sökelim. Çünkü hani e, en azından bir az önce söktüğümüzü gördüğümüzde ağabeyinize zaten kendisi sökmüş. Genel olarak 13, 14, 15 gördüğünü söylüyor haliyle. Evet buyurun buraya gelelim. Şurada, şurada galiba değil mi? Yok Şu tamam. de mi? Evet. Aferin Tuğba sana. Babasıyla beraber geziyor. Evet az önce burayı açtık. Açtık şöyle. Siz peki şaşırdınız mı? Tabii ki. Şu Siz o kadar çıkıldın ha? Ilk bir... Bu tek kökenden çıkan şeyler onlar. Bakın don vurgunu olduğunu unutmayalım. Aynen. Artı burada şu bahçe daha iyi olur mu derseniz tabii ki daha iyi olur. E çünkü bakın burada sadece bizim tek bir ürünümüz kullandı. Halbuki bizim patates için rekor gübre ürünlerinin ee, yani hepsi kullanıldığında. Daha önceden taban çok... gübresinin olduğunu bir tek daha önceden vermeye. İşte tabii. Şurada toprağa kaçtı bakın şunlar. Şuraya kaçtı bakın. Şuralara elinizin altında. Ha. Bir sürü var orada. 14 15'ten fazla orada. Aynen öyle. Sayarak atın bakayım be. Sayabiliriz. Sayalım aşağı Çukura ata ata gidin artık kalanda kalsın boş verin yani. Yapacak bir şey yok. Atarak çukura koyun hepsini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 İşte şöyle diyeyim Daha şurada da var. Bakın şu elinizin altında da kaldı. Neyse onlar kalanlar kalsın. Peki size şunu soracağım. İşte benim söylemeye çalıştığım şey şu efendim. Gördüğünüz tutum çok ama işte bunu da beslemek için de yine ürünlerimizi doğru şekilde kullanmak lazım. Mesela Mehmet Bey demiş ki tarlam güzel. Bekir Bey pardon. Artık bir daha kullanmayayım ee, şu an şu tarlaya. Halbuki şu tarlaya kullanılması lazım şu anda. Ve tabii ki uyarınca kendisi kullanacak bir tane daha. sizi yoruyorum ben. Şöyle bir tane daha girelim hani e, seçip de koymuş gibi olmasın. Sizden diyeceğim çünkü neden? Neyse odur. Bakın tarlamızın hali bu. Şuradan şöyle bir tane daha, bir tane daha lütfen çekin. Ona göre bakalım rahat rahat şöyle. Yani işin e, tohum tutumunun ne anlama geldiğini, çiçeklemenin önemini anlatmaya çalışıyorum ben. Hangi yılda? 2020 yılında. Stresi bol olan. Nasıl geçti iklim? Çok soğuk. Evet. Ve de verimsiz bir yıl. Şey Her şey açısından değil mi? Her şey açısından sıkıntılı ama. E, bugün tabii ki iklime rağmen e, elimizden geleni yaptığımızda e, bazı şeyleri daha da iyi hale getirebiliriz hale. Evet. Daha iyi olabilirdi. Dediniz ya size uygulamaları evet. o şekilde. Uygulamaları düzgünce yapabilseydik. Tabii ki. Ha haberimiz yeni olmuş. Daha şey evet. olarak yapabilirdik. Evet, sayıyoruz onları. Nasıl tuğba çok? Çıkıyor mu? Çok mu? Çok mu çıkıyor? Sen de öğrenmişsin patatesini tatma Evet. Şu an şeylerde. Evet. Tabii kökenden kökene fark edelim. Olabilir Ama daha güzel bir şekilde de büyütme yapabiliyor. Tabii sayı kaç şimdi? Aynen. 2, 4, 6, 8. Evet. Burada da 8 çıktı. Aynen. Evet. Şimdi genelde Maravelle'de ne çıkıyordu şey tuğru tarih olarak? Ben size daha önceden baştan da söylemiştim. Söyledin. Ne söylediniz? 5 tane en fazla... Bu kadar ya. Yani. Bu Burada ben, en düşük ya, 8 tane yani çıktı. En fazla çıkabilecek şeyleri söylemiştim. Yani donun yere efsirdi tarladan başlıyoruz. Peki az önce bu kadar da büyütme gibi bir fiyatı yok. Peki az önceki tarladaki tarladaki ha diyorsunuz 8 5 6'ydı ama bu da bu kadar da büyümüyordu yani. Aynen. İşte mesele de bu zaten. Ee, başarılı mı? Başarılı ben ürünümde başarılı bir şekilde. Evet. Büyütme yapıyor. Bu dolayı evet. rekor bir ee, Rahatlıkla. Bir, bir de ben size şunu göstereceğim. Bakın bu cins erkenci bir cins değil mi? Gelelim burada. Mesela şey var. Geççi cinsler var burada. Evet. Gelelim mesela şurada başka bir tarla gene. Burada da şey var. Agri cinsi var. Evet. Burası nasıl şimdi? Burası agri uzun yaşaması gerekirken Evet. çok kısa bir şekilde. Şu an gördüğümüz gibi yapraklar. Şimdiden gidiyor. Evet yani şu an bunun ta Eylül-Ekim'de satıldı değil mi? Evet. Eylül'e kadar kalabilir mi sizce şu görüntüyle? Bu görüntüyle kalamaz. Çünkü kalamaz. çok büyük bir evet. Yani e, tabana baktığımızda hala doğuş olmamış çünkü çiçekler yerini açıyor bakın görüyor musunuz? Bakın daha çiçek aşamasında şu an kurum aşamasında. Bakın şu an çiçekte hala görüyor musunuz yani? Bakın şu an aç. Peki çiçek nasıl? Bakın ona bakalım. Çiçek tutumu nasıl? Ona bakalım. Çok fazla bir çiçek yok. Çok fazla. Tomurcuk yok. Evet. Yani anlayacağınız. Anlayacağınız burada tutum ne kadar sizde? altı olacak da. Ben size söyleyeyim yani. Burada 3 patates ancak çıkar çıkmaz yani. Tamam? Yani büyük ihtimalle. Bu çiçeklenme çünkü çok zayıf yani. Görüyorsunuz yani. Yılın halleri bu işte yani. Yıl yıl. Bakalım. Bakın kaç tane çiçek var şu anda? Ha. 2 tane yarım yarım çiçekler var böyle. Tomurcuk yok başka. Yani anlatma bu işte. Yaprak gübremizin genel sonuçları böyle. Burada tabi kabak da ekilmiş ama tabi bu da uygulama değişik uygulama. Onu da tavsiye etmiyorum ben şahsen. Durum böyle. Mehmet Beyciğim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, gördüğünüz özetle söylersek ne yapmış rekor gübre? Rekor gübre malı, şeye, patatese canlılık. Para kazandırmış para. Para kazandırmış. Mesele bu mudur efendim? Aynı. Peki iyi günde kötüünde yanınızda mı peki? Tabii ki. Yalnız da değil mi? Daha önceden de. Evet. <gülüyor> evet, çok güzel. Her zaman Durun Durum böyle yani. Peki size ne sağlar? Bunu peki başka bir yerde kullanmayı düşünüyor musunuz? Başka yerlerde şu anda düşünüyorum. Bütün bitkilerde kullanabilirsiniz. Mısır'da, Aynen. nohutta, ondan sonra ayçiçeğinde, fasulyede, pancar'da, her türlü bütün buğdayda, arpa'da, yonca'da özellikle. Tabi hepsinde kullanabilirsiniz haliyle. Dolayısıyla sonuçlar bunlar. İnşallah nasip olursa ilk başta ne şekilde ve evet. o şekilde kullanmaya çalışacağız. Onu bizden ya da e, çağrı merkezimizden detaylı şekilde ziraat mühendislerimizden bilgisini alırsınız. Tamam. Ona göre kullanırsınız. <gülüyor> ben şimdiden ayırlaşaklar diyorum. Bekir Bey de buradan tamam. e, selam söylüyorum. Kendisi çalıştığı için gelemedi. Allah kulallık versin. Tamam.